Tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramlarının kutlanması. Tören birlikleri, bek, omza, selam, dur, dikkat, sağa, bak.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 Beş parmakta dalgalanır bayram. Ey Türk milleti! Vatanımızda özgürüz, gurur duyalım. Bağımsızlığımıza göz dikenleri bağlayalım. Kıbrıs türküne zincir vuracak olanı dağlayalım. Bizim karakterimiz bağımsızlık. Biz Kıbrıs'ta yıllardan beri vardık, varız. Kıbrıs bizim canımız, kanımız, Vatanımız, şehidimin üzerinde dalgalanacak bayrağımız. Beş parmaklar ana vatana bakar. Üzerinde şanlı bayram düşmanı yakar. Sen rahat uyu şehidim. Türk milleti sana canı pahasına bakar. Bizler Malazgirt, Çanakkale şehitlerinin evladıyız. Kıbrıs'ta hür ve dimdik ayaktayız. Dünya üzerimize gelse yıkamazlar, yıkılmayız. Kıbrıs Türk milleti olarak biz hep buradayız. Ayıramaz bizi bizden kimse, dost değil, düşman da gelse. Biz Kıbrıs'ta bir milletiz, varlığımız bilinse de, bilinmese de. Şehitler tepesi boş değil, biri var bekliyor ve bir göğüs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 Fakat basmasın toprağa, temiz değilse ayaklarımız. Sonbahar günü, Tanyer'i ağardığında yürüyorduk kartalların yuva yaptığı dağlarda. Birden sağıma baktım, Mehmet'i gördüm. Gülen gözleriyle selam verdi ve yürümeye devam etti. Sanki 65 milyon Türk milletini arkasına takmış, gidiyor gibi ama ama birden bir kurşun ıslığı geldi anam diye bir ses duydum derinden kuşkırıyordu kanlar yorgun bedenden vurulmuştu mehmed'im geçiyordu kendinden koşarak yanına gittim aldım kollarımın arasına elini koymuştu kurşun yarasına matem dağların havasına nasıl Nasıl söylerim ben anasını. Yavaş yavaş soğudu ensesi. Kısık kısık şehadet sesi. Ağır ağır verirken son nefesi. Elimde kalmıştı mavi beresi. Oy Mehmet'im. Oy Mehmet'im. Seninle destan yazmıştık bu dağlara. En sonunda seni de sardılar. Ay yıldızlı bayrağı. Mekanın cennet olsun, mekanın cennet olsun, güle güle Mehmed'im, güle güle. Benim iki bayrağım var, biri ana, biri kız. Benim iki bayrağım var. İkisinin de bağrında namusumdur Ayla Yıldız. Biri damarlarımda kan, biri alnımda aktır. Benim iki bayrağım var. Birisi gönül yarası, biri tükenmeyen aşktır. Biri yüreklerde sabır, biri yaştır kirpiklerde. Benim iki bayrağım var. Gölgesi üstüme düşer, biri Anamur'da grup, biri de şafaktır. Benim iki bayrağım var, biri yurdumun tapusu, biri kan bedeli haktır. Biri dudaklarımda dua, biri gözlerde amindir. Benim iki bayrağım var, biri güneş gibi sıcak, biri ay gibi serindir. Selam sana Mücahit, Mehmetçik selam sana, selam bu topraklardan fışkıran şehit kana, barışa, özgürlüğe, bağımsızlığa selam, selam ay yıldıza, ak yarınlara selam. Türk doğduk, Türk yaşadık, yine Türk kalacağız. Hepimiz bir mücahit, burçlarında sanacağız. Dağlar gibi direndik, yıkılmadık yıllardır. Dün vardık, bugün varız, yarın var olacağız. Akdeniz göklerine güvercinler salınsın. Özgürlük şarkıları dağa, taşa çalınsın. Hakkın mı? Adaletin... Bükülmez kolu gibi yaşasın Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet yaşasın Barış müvercini mavi göklere saldım. Barış güvercinini mavi göklere saldım. Türk oğlu Türk adımı atalarımdan aldım. İmanımla kükredim, düşman üstüne saldım. Zaferlerimle süslü tarihi selamlarım. Gönüllere düşmüş özgürlük aşkı. Barış, mücadele dillerde şarkı. Kükremiş arslandan yoktur bir farkı. Destanlar yaratan... Kıbrıs Türk halkı Bağımsız olmadan var olunamaz Tarihin akışı durdurulamaz Baskıcı bir düzen kurdurulamaz Türkiye asla zincir vurulamaz Seneler kutlu bana Aylar umutlu bana Her an haykırıyorum Türk'ün ne mutlu bana Cesaretim candadır, şöhretim dört yandadır. Benim bütün cevherim nabzımdaki kandadır. Tarihten eski yaşım, harpte eğilmez başım. Toplar can yoldaşımdır, silahlar arkadaşım. Lefkoşa benim, Maosa benim. Şeref benim, şan benim, güzel yurt, iskele, yerine benim, yurda nasıl doyarım, uğruna can koyarım, ona bir yan bakanın gözlerini oyarım. Bin yılların ardından seslenir tarihimiz, destanlar yaratan ırkız, cihan bilir biz kimiz. Damgamızı taşıyor asırlar ve devirler, Türk kanı aka aka aziz oldu bu yerler. Yavuz Çıkarma Plajı'ndan atletlerimiz tarafından getirilen bayraklarımız tören alanına gelmektedir. Sen gözlerimde ışık, damarlarımda köpüren kansın. Sen şerefsin elimde, sen namussun elimde. Sen üzerime saldıran düşmana lav püskürten volkansın. Seni yere düşürmem asla. Vurulup devrilsen bile gölgene dökülen kanın bayraklaşır. Seni nesilden nesile oğullarım taşır. Sen yücelerde... Mavilikler için yeter bir meşale ol. Parla, yan, altın bir yele gibi. Savrul, dalgalan. Yavuz çıkarma plajından adetlerimiz tarafından getirilen bayraklarımızın Sayın Cumhurbaşkanına sunulması. Birinci Barış ve Özgürlük Bayramı'nda Yavuz Çıkarma Plajı'ndan getirmiş olduğumuz bağımsızlığımızın simgesi olan bayraklarımızı size takvim etmekten şeref duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın konuşmaları. Devam Çok değerli... Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyeti Değerli misafirler Yurtsever Kıbrıs Türk halkı Sevgili kardeşlerim Kıbrıs Türk halkını aydınlığa Özgürlüğe Ve bağımsızlığa kavuşturan 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünü Bir kez daha büyük bir coşku ve heyecanla kutlarken Aynı zamanda Mübarek Kurban Bayramı'nın da birinci gününü itirak ediyoruz. Bu vesileyle, bu tarihi günde kalpleri bize atan, ana vatan Türkiye'deki kardeşlerimizin, halkımızın ve dünyanın dört bir yanında bizleri izleyen tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı yürekten kutlar, sağlık ve esenlikler diliyorum. Bizlere bugünleri miras bırakan aziz şehitlerimizi liderlerimiz Doktor Fazıl Küçük ile Raul Raif Denktaş'ı dönemin başbakanı Bülent Ecevit'i ve başbakan yardımcısı Sayın Necmetin Erbakan'ı rahmet ve milletle anarken gazilerimizi ve gazilerimizi hürmet ve saygıyla selamlıyorum. Berlin ve Londra anlaşmaları ile Türk ve Rum halklarının eşit kurucu ortaklığında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ömrü ancak 3 yıl sürmüştür. Kıbrıs Cumhuriyeti enosise sıçrama tahtası olarak değerlendirilen Rum liderliği Kıbrıs Türk halkının imha planı olarak bilinen Akritas planını hazırlarken anayasada Türklere tanınan haklarda ayaklar altında çiğnenmekteydi. Makarios, Türk ulusunun Kıbrıs'taki uzantısı olan Kıbrıs Türk halkının etnik temizliği sonuçlanmadan Enosis hedefinin tamamlanamayacağını açık açık söylemekteydi. Kıbrıs'ı Yunanistan'a ilhak etmeyi hedefleyen Akritas Planı, 21 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs Türklerine yönelik Silahlı saldırılar başlarken, halkımız diri diri katliam çukurlarına gömülürken, bebekler acımasızca öldürülürken, çocuklarımız banyo odalarında katledilmişlerdi. Töpres Türk halkı 11 yıl Rum-Yunan saldırına karşı direnmiş, göğsünü siper etmiş, 103 köyden kovulmuş, adanın %3'üne sıkıştırılmış, yıllar boyu, Göçmen olarak çadırlarda yaşamış, utanç barikatlarında horlanmış, ancak tüm acılarına rağmen ana vatanından hiç umudunu kesmemişti. Mücahit ile direnirken Rum mevzilerinden kasıtlı olarak Türkçe seslendirilen bekledim de gelmedin şarkılarını duymazlıktan gelmiş, gözünü bir an bile toroslardan ayırmamıştı. Sayın Erdoğan'ın zaman zaman kullandığı uyarı niteliğindeki bir gece ansızın gelebilirim sözü 20 Temmuz 1974 sabahında paraşütlerin dalga dalga semalarımızda görülmesiyle en büyük müjdeye dönüşmüştü. Gözlerde yaş, yüreklerde ne olacağımız tasası ve hüznü varken asla Anadolu'ya beş parmak dağlarının ötesine bakmadan... Vazgeçmemiştik. Yaşanan tüm acılar, zulüm, eziyet ve işkenceler asla Kıbrıs Türk'ünün varoluş ve mücadele azmine mani olamamıştır. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde çok şehitler verdik. Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayında görev yapan Elazığlı Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın ailesi de maalesef gattaca şehit edilmiş ve bu vahşet, Kıbrıs Türk mücadele tarihinde banyo katleme olarak geçmiştir. Yaşanan bu acı olay çocukluk yıllarında içime dağlamış, yüreğimde bir yer olarak her zaman yaşamıştır. Vefa duygusuyla üç hafta önceki Elazığ ziyaretimde mürevet hanım ve üç çocuğu Murat Kutsi ve Hakan'ın kabirlerini ziyaret ederek şehit edildikleri evden aldığım toprağı kabirlerine bıraktım, onlara dua ettim. Elazığ'da açıkladığım gibi benim evim İlhan ailesinin evinden iki mahalle ötedeydi. Ben ve ailemde yüzlerce vatandaşımız gibi şehit edilebilirdi. Tüm şehitlerimizi ve onları da unutmayacağız, unuturmayacağız. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 4 Mart 1964 tarihinde almoş olduğu haksız ve siyasi bir kararla Rum devletine dönüşen Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Kıbrıs'ın tek meşru hükümeti olarak tanırken bu kararın yarattığı dengesizlik çözümün önündeki en büyük engeli teşvik etmektedir. Nitekim bu karardan cesaretlenen Rum-Yunan ikilisi Enosis hedeflerine ulaşabilmek için Yunanistan'daki askeri Cunta'nın desteğiyle 15 Temmuz 1974 tarihinde Makaröz yönetimine karşı silahlı bir darbe gerçekleştirip bir an önce adayı Yunanistan'a ilhak teşebbüsünde bulunmuştur. Bunun bilincinde olan dönemin Kıbrıs Türk ile Türkiye hükümeti hemen harekete geçerek diğer garanti ülke olan İngiltere nezdinde girişimde bulunmuşlardır. Ancak İngiltere darbeye karşı müdahaleye yanaşmazken Türkiye uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hakkını kullanarak hiç tereddüt etmeden barış hareketini başlatmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşlerim 20 Temmuz 1974 sabahının erken saatlerinde Mehmetçik, Girne sahillerine ayak basarken paraşütlerle de gökten yağmur gibi toprağa iniyordu. O cumartesi sabahının halkımız ile mücahitlerimizin Mehmetçik'le kucaklaşmasını, sevinç gözyaşlarını ve yaşananları unutmak mümkün değildir. Verilen bu olurdu varoluş müzesi neticesinde, gözyaşları dinmiş, yasın yerini artık Sevinç göçte almıştır. Kıbrıs Türk halkı artık ufka baktığında karanlığı değil, aydınlık yarınları görmeye başlamıştır. Ama ne var ki o günlerde Türk askerinin ulaşamadığı bölgelerde tam bir soykırım ve katliam yaşanıyordu. Rum kuşatması ve işgali altında bulunan köylerde insanlarımız katliam çukurlarına gömülürken büyük bir vahşet ve barbarlık zengilenmişti. Atlılar Murata. Sandallar, Taşkent ve diğer bölgelerde yaşananlar bunun en büyük kanıtıdır. Düşmanlık yutmamakla birlikte daha güvenli yarınlara ulaşabilmek için geçmişte yaşananları hatırlamak, hatırlatmak ve dikkate almak zorundayız. Ayşe tatili çıksın parolası ile başlayan Barış Şerkatı'nın ikinci aşamasında da büyük bir zaferle tamamlanırken üzerinde devletimizin ve halkımızın yaşam bulacağı sınırlarımızla çizilmiş oluyordu. 1975 yılında Viyana görüşmelerinde sağlanan nüfus mübadelesi anlaşması da bir diğer önemli başarımızdır. Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştirilseydi, ikinci bir girip faciası, yaşanacak bölgenin en stratejik yer olan Kıbrıs, Yunanistan'a ilhak edilecek, Türkiye'nin Güney sahilleri kuşatma altına alınacaktı. Gençlere büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'ndan bir dörtlükle seslenmek istiyorum. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehir olsun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Barış Harekatı ile John Tayyip'e yönetimi yıkılırken Yunan halkı özgürlüğüne ve demokrasiye kavuşmuştu. Darbeye karşı çıkan Rumlar da katlandan kurtulurken Kıbrıs adasında hem Türklere hem de Rumlara barış ve istikrar ortamı yaratılıyordu. 1974'ten bu yana hiç kan dökülmemiş barış tesis edilmiştir. Ama ne yazık ki tüm bu yaşananlara rağmen Barış Harekatı ile anavatan Türkiye'ye dil uzatanlar tarihi gerçekleri çarpıtmaya devam ediyorlar. Dış güçler ile bazı çevreler Türkiye'yi işgalci olarak gösterme çabalarını halen sürdürmektedirler. Ancak Kıbrıs'ta esas işgalci EOKA terör örgütünü organize eden, Aktitas planını hazırlayan, faşist darbeyi gerçekleştiren ve Kıbrıs Cumhuriyetini ıslarla bir Rum devletine dönüştürmek isteyen Yunanistanın ta kendisidir. Erosis hedefli 1963 kanun doğası saldırılarında. Halkımız silah zoruyla eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'nden dışlanırken ayağa kalkmasını bilmiş, kimsenin tahakkümü altına girmemiş, yönetimler oluşturmuş, çeşitli evlerden sonra 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yi ilan etmek suretiyle bir asırlık özgürlük ve varoluş mücadelemiz taşlandırılmıştır. Barış Hareketi sonrasında başlayan müzakere süreçlerinde federal zeminde bir anlaşmayı Türkiye'nin garantörlüğünü kaldırmak ve Türk askerini Kıbrıs'tan uzaklaştırmak olarak gören Rum tarafı, eşitliği, yönetimi ve zenginliği Türk tarafıyla hiçbir zaman paylaşmak istememiştir. Rum tarafı siyasi eşitliği reddederken, sıfır asker, sıfır garanti ve Rum hakimiyetinde yüniter bir devlete evrilecek bir çözüm şeklini ısrarla talep etmeye devam etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşlerim, Değerli misafirler, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı olarak iki devletli bir çözümü gündeme getirerek ısrarla savundum. Bu yeni vizyonu büyük bir heyecanla halkımla paylaştım. Seçimi kazanmam da halkımın da destek verdiği yeni bir irade ortaya çıkmıştır. Bu başarıyı maalesef hazmedemeyenler gerçeği saptırarak dış güçlerin ekmeğine, Yar sığırmektedirler. Birleşmiş Devletler Genel Sekteri bu sefer farklı olmadılır vurgusuyla beni Rum Lider ve Üç Garantör Dış Değeri Bakanları ile 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre'ye davet etti. Cenevre'de gerçekleşen gayri resmi 5 artı Birleşik Devletler toplantısında bir anlaşma için egemen eşitlik ve uluslararası statü zemininde mevcut iki devlet arasında işbirliği birliği gören çözüm modelini ilk kez Birleşik sunmuş oldum. Bu tarihi bir adım ve dönüm noktası olarak tarihe geçmiştir. Bu bağlamda dış temaslarımızda ve Cenevre toplantılarında bize güçlü destek veren Türkiye Cumhuriyeti Dış Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Rom tarafının köhnemiş ve ırkçı zihniyeti, anlam plan referandumunun sonucu ve 2017'de Krasmontana'da yaşananlar Kıbrıs'ta federal zemine dayalı bir çözümün mümkün olamayacağını ve yaşatılamayacağını açıkça ortaya koymuştur. Anlam planı referandumunda hayır demelene rağmen haksız, hukuksuz ve tek yanlı olarak Avrupa bir üyesi yapılan Rum tarafı bu üyeliği de kullanarak tehdit ve politikası uygularken Avrupa Birliği'nin buna seyirci kalması da dikkat çekicidir. Anlam planı ile ilgili referandumda Kıbrıs Türk tarafı evet derse insan haklarına aykırı ambargolar ile kaldıracak şeklinde verilen sözler maalesef yerine getirilmemiştir. Türk tarafı olarak biz müzakeri yoluyla adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmadan yana olduğumuzu belirtirken bunun gerçekleştirilebilmesi için yaklaşık 60 yıldır var olan gerçek yani iki devletin varlığının kabul edilmesi de Gerekmektedir. Cumhurbaşkanı olarak benim asli görevim devleti egemenliği, halkımın hak ve çıkarlarını korumak, halkımı Rumon azınlığı yapabilecek bir süreci engellemek ve anavatan Türkiye ile sarsılmaz bağlarımızı daha da güçlendirmektir. <Gülüyor> Ülkemizin bir parçası olan Kapalı Maraş'ı açma kararımız yıllardan beridir. Mallarına ve mülklerine gidemeyen eski sakinlerinin ve hak sahiplerinin mülklerinin iadesini mümkün kılacak son derece önemli bir açılımdır. Amacımız buradaki mağduriyeti gidermektir. Kapalı Maraş açılımı Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden mülkiyet haklarına saygılı ve hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede Bakanlar Kurulu'muz tarafından kabul edilen karar da Kapalı Maraş'ın yüzde üst tekabül eden bölgenin askeri bölge statüsü kaldırılarak Maraş açılımımızın ikinci aşamasına getirecektir. Bu adımla iade talebiyle başvuran hak sahiplerine taşınmaz mal komisyonunun bu yönde bir karar vermesine olanak sağlanacaktır. Gelinen bu aşamada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Maraş'ın açılmasıyla ilgili almış olduğumuz kararlara verdiği güçlü destek için minnettar olduğumuzu, bir kez daha ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşlerim, değerli misafirler. Kıbrıs adası etrafında kıta sağlığımızdaki doğal kaynaklara eşit hak sahibi olarak ana vatan Türkiye ile birlikte sahip çıkma kararlığı içerisindeyiz. Mavi vatan, ana vatan Türkiye ile aramızdaki bağları perçinleyen doğal denizdeki ulusal çıkarlarımızın korunmasında, hak ve hukukumuzun müdafasında çok önemli bir stratejik bir boyuttur. Egemen eşitlik temelinde Kıbrıs adası etrafındaki hidrokarbon zenginliklerinden yararlanmak konusunda güney komşumuza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği önerilerimizin halen masada olduğunu bu vesileyle tekrar yinelemek istiyorum. Son bir buçuk yıldır Anavatan Türkiye'nin de desteğiyle pandemiye karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Dijitalleşme ve yükselen teknolojilerin etkisiyle Covid sonrası dönemde yeni kurallar oluşmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti salgının dünyayı nasıl değiştirdiğini iyi okuyarak dijitalleşmeyle çok daha farklı bir konuma gelecektir. Salgın döneminde büyük bir fedakarlık gösteren doktorlarımız ve başta sağlık çalışanları ile tüm eye geçenlere teşekkür ederken başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile iki buçuk ay gibi kısa bir sürede Hizmete açılan acil durum hastanesine ve aşı ile tıbbi malzeme konusunda büyük yardımlarda bulunan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ne şahsım ve halkım adına şükranlarımı sunarım. Anavatan Türkiye'nin desteğiyle 500 yataklı tam donanımlı yeni bir hastanenin yapılması için çalışmalar süratle sürmektedir. Bu bağlamda yardımcınız... Sayın Fuat Oktay Bey'in Kıbrıs'ın her ile tek tek ilgilenmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesine sektör sektör eğilmesi, tüm bakanlarınızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki projeleri Türkiye'deki yatırımlardan ayırmadan titizlikle takip etmesi bizler için çok kıymetlidir ve çok değerlidir. Sayın Cumhurbaşkanım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm'de, yüksek öğrenim sektöründe, bilişimde, hafif sanayi hizmetlerinde ve emlak sektöründe, Su projesi ile endüstriyel tarım ve hayvancılıkta ileri gitmek için çok uygun koşullara sahiptir. Bugün öğleden sonra Sayın Cumhurbaşkanlığı ile yapacağımız yeni yatırım projeleri açılışları ve temel atma törenleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin altyapısının güçlenmekte olduğunu bir kez daha göstermekte istikrarla istikbalimize umutla bakabilmemizin güvencesini oluşturmaktadır. Diğer yandan... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su getirme düşüncesi bazıları tarafından gerçekleşmeyecek bir hayal olarak değerlendirirken, bu hayal 2010 yılında dönemin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçek olmuştur. Anadolu'dan gelen yıllık geçmiş 5 milyon metrekip suyun yarısı içme suyu, yarısı da tarımsal sulamada kullanılacaktır. Bu çerçevede suyun Güzel Yurt ve Mesaryovaları'na akıtılması için 2017 yılında başlatılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sulaması iletim projesi çalışmaları devam etmektedir. Bu arada Güzel Yurt ve Mesaryovaları ortak sulama tüneli açılmış olup proje tamamlandığında tarım sektörümüz çağatlayabilecek, üretim ve refah artacaktır. Kıbrıs Türk halkının en büyük gücünün Türkiye Cumhuriyeti olduğunun bilincinde olan dış güçler ile içimizdeki bazı çevreler, Türkiye ile olan bağlarımızı kopartmak için her yolu ve yöntemi büyük bir zinat ve ısrarla kullanmaktadırlar. Ana hedefleri ise Kıbrıs Türk halkını yalnız bırakmak ve istedikleri çözüm şeklini empoze ederek dayatabilmektir. 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünü kutladığımız bugünlerde de Türkiye ile olan bağlarımızı koparmaya yönelik saldırıların ve provokasyonların gündeme getirdiğini üzülerek görmekteyiz. Dikkat çekici olan ise bu saldırı ve provokasyonların bir boyutunun Akelmi Dekreti tarafından organize edilmesidir. Halkımızın bunlara karşı dikkatli ve uyanık olması lazımdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği olmadan Kıbrıs Türk halkının var olamayacağını unutmamalıyız. İki bayramı büyük bir coşkuyla kutladığımız bu önemli ve tarih günde. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve heyetini aramızda görmekten... Büyük bir memnuniyet duymaktayız. Dost ve kardeş ülkelerden aramızda bulunan misafirlerimize teşekkür ederken, kardeş ülke Azerbaycan'dan aramızda bulunan milletvekillerine, Karabağ zaferlerinin bizleri de ne kadar gururlandırdığını bu vesileyle şahsın ve halkım adına belirtmek istiyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramınızı ve mübarek Kurban Bayramınızı kutlar. Sevgi ve saygılarımı sunarım. Ne mutlu Türk'üm diyene! Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları. Sayın Meclis Başkanları, Sayın Başbakan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Sayın Devlet Bahçeli, Değerli Genel Başkanlar, kıymetli gazilerimiz, muhterem misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Kıbrıs Türk Halkı'nın barış ve özgürlüğe kavuşmasını sağlayan Barış Harekatı'nın 47. yıl döneminde aranızda bulunmaktan büyük bir gurur ve memnuniyet duyuyorum. Bizi muhabbetle bağrına basan Kıbrıs Türk Halkı'na adada yaşayan vatandaşlarıma ahde vefaları için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı tebrik ediyor. Bayramın ülkelerimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Hep birlikte çifte bayram yaşamanın mutluluğu içindeyiz. 20 Temmuz zulme son verilen Kıbrıs Türk halkının istiklalini kazandığı ve adaya barışın geldiği Kurtuluş günüdür. Barış harekatı anavatan ve garantör Türkiye'nin Kıbrıs Türk'ünün her zaman yanında olduğunun sembolüdür. Hiç tereddüt etmeden bu mücadelede canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmetle kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Ne güzel söylemiş Değerli Kıbrıs Türk şairimiz, İki bayrak dalgalanır bugün kuzeyde, İki nazlı gelin misali, İki bayrak dalgalanır bugün kuzeyde, Bir zamanlar Türk halkının zincire vurulduğu yerde, Bir zamanlar Türk halkının hünharca öldürüldüğü yerde, Artık hürüz, özgürüz dermişçesine, Evet özgürlüğümüzü Borçlu olduğumuz Aziz şehitlerimiz Fedakarlıkları ve Cesaretleriyle milletimizin Kalbinde Yerlerini almışlardır Rabbim mekanlarını cennet Bakanlarını ali Ruhlarını Şade eylesin Bu vesileyle ekemenlik ve Özgürlük mücadelesinin önderleri Merhum Doktor Fazıl Küçük Ve merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum Aynı şekilde Barış Harekatı'na Karar veren Dönemin siyasetçilerini 37. Türkiye Hükümeti'nin Vatanperver üyelerini de Şükranla yad ediyorum Değerli kardeşlerim, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adada adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için bugüne kadar her türlü samimi çabayı göstermiştir. Ancak Rumlar Kıbrıs Türkünü azınlık olarak görme eşitlik temelinde çözümü reddetme gafletinden bir türlü uyanamadılar. 2004 yılında anlam planına hayır diyen, 2017'de Kran Montana'da masadan kalkan iktidarı ve adanın zenginliklerini sadece kendine hak gören Kıbrıs Rum tarafı çözüm yolunu tıkamaya devam ediyor. Geriye doğru baktığımızda 58 yıldır süren bu zihniyetin değişmediğini, Cenevrede düzenlenen gayri resmi 5 artı Birleşmiş Milletler toplantısında bir kez daha gördük. Rum tarafı gerçeklerden kopuk, maksimalist, samimiyetsiz ve şımarık yaklaşımını sürdürmekte ısrarcıdır. Bu yaklaşımlarını değiştirmek, kendilerini sorgulamak, hakkaniyetli çözüm yolunda ...samimi çaba harcamak gibi bir niyetleri de yoktur. Geçmişte hangi niyetleri taşıyorlarsa, bugün de meseleye aynı zaviyeden yaklaşıyorlar. Şöyle biraz derine indiğinizde, işlerinde hala 1974 öncesi katliamların özlemini çekenler bulunduğunu görebiliyoruz. Bunlar dürüst değil. İşte... Burgenstock'ta bunlarla Annan planı ile ilgili görüşmeleri yaptık. Bizzat işin içindeydim. Orada bu görüşmeleri beraber yaptık ve bize söz verdiler. Verdikleri sözü tutmadılar. Referandum dediler. Güney referandum'a yüzde 65 hayır dedi. Ama Kuzey evet dedi. Peki ne oldu? Şimdi buradan Avrupa Birliği'ne sesleniyorum. Ne oldu? Siz sözünüzü tuttunuz mu? Ve Avrupa Birliği olarak Avrupa Birliği adına o zamanki toplantıyı izleyen Alman Ferhoedon'du. Ve kendisi bunu birçok yerlerde üniversitelerde İşin gerçeğini anlattı. Fakat gel gör ki hiçbir zaman bunlar dürüst davranmadılar. Hep yalan. Hep yalan. Hep yalan. Bunlarda demokratlık yok. Avrupa Birliği mali noktada, idari noktada Kuzey Kıbrıs'a desteklerini verecekti. Verdi mi? Hayır vermedi. Niye? Bunların hayatı Yalan üzerine kuruluyor. Dürüst değiller. Geçen günü beni arıyorlar. Söyledikleri şu. Duydum ki ayın 20'sinde Kuzey Kıbrıs'ta konuşma yapacakmışsın. E, herhalde orada sağatsızlık verici bir konuşma olmaz. E, bunun iznini herhalde sizden alacak değiliz. Şimdi bugün ne kadar Türk düşmanı varsa Miço Takis'le beraber Amerika'da belki video konferansta bilemiyorum. Ne kadar Türk düşmanı varsa bir araya gelmek suretiyle bize cevap teşkii edecek bir konuşmayı da onlar yapacaklar. Varsın yapsınlar. Biz mesajımızı veriyoruz. Biz haklıyız. Haklı olduğumuz içinde sonuna kadar hakkımızı savunacağız. Bunlarda demokratlık mı? Bunların hak ve özgürlük söylemleri sadece işlerine yaradığı yere kadar geçerlidir. Sonrasında istikameti hemen eski dönemlerine çeviriyorlar. Haksız şekilde üye yapıldıkları Avrupa Birliği'ni de bu tutumlarını alet ediyorlar. Kıbrıs Türk halkının kanıyla, canıyla, şehitlerinin fedakarlığıyla kurduğu devletten vazgeçmesini istiyorlar. On yıllardır değişmeyen, kısa sürede de değişmesi beklenmeyen bu nobran tavrın artık hiçbir hükmü kalmamıştır. Bizden kimse artık bundan sonra geriye dönüş beklemesin. Geçersizliği kanıtlanmış modeller üzerine harcayacak bir elli yılımız daha yoktur. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar, Cenevre'de çözüm odaklı gerçekçi bir öneri sundu. Bu gerçekçi, yenilikçi teklifi olan desteğimiz tamdır. Bunu her platformda ifade ediyoruz. Yeni bir müzakere süreci ancak iki devlet arasında... Yürütülebilir. Bunun içinde öncelikle Kıbrıs Türkünün egemen eşitliği ile eşit statüsü teyit edilmelidir. Çözümün anahtarı da budur. İki devletli çözüm olmaz demek Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini ve kazanımlarını görmezden gelmek demektir. Hiç kimse Kıbrıs Türk'ünden müktesep haklarından, kendi devletinden, eşit statüsünden, egemenliğinden vazgeçmesini, Rumların iradesi altında azınlık olarak yaşamayı, onların tahakkümüne girmeyi kabul etmesini beklemez. <Gülüyor> Kıbrıs, diniyle, diliyle, kültürüyle farklı Eşit statüde iki halk ve iki devletin bulunduğu kabul edilmeden müzakerelerde ilerleme sağlanamaz. Bu gerçeklere esas alan bir çözüme ulaşılması artık tercihten öte altını çiziyor. Zorunluluktur. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerim, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak izlediğimiz politika, Tam bir siyasi kararlılık ifadesidir. Bu sayede yerinde ve etkin adımlarla Kıbrıs meselesindeki oyunlar, ezberler bozulmuştur. Rum tarafının tüm karşı propagandasına rağmen Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti'ni Maraş konusunda ortaya koydukları azimli duruş için ayrıca tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın az önce bizlerle paylaştığı kararla Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen bu çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Açılımın öncelikle kapalı Maraş'ın yüzde üç buçuğuna tekabül eden Pilot bölgede başlayacak olması Kıbrıs Türk makamlarının bu konuya ne kadar hassas yaklaştığını ortaya koyuyor. Yıllardır atıl durumda kalan bu bölge çözümsüzlüğün değil Kıbrıs adasının huzurlu ve müreffeh geleceğinin sembolü olacaktır. Atılan bu adımlarla Maraş'ta yeni mağduriyetler oluşturulmayacak bilakis mevcut mağduriyetler Giderilecektir. Bizim kimsenin toprağında, hakkında, mülkünde gözümüz yoktur. Kimse de bizim ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkına el uzatamaz. Ya. Doğu Akdeniz'de hem kendi hak ve çıkarlarımızı hem de Kıbrıs Türk'ünün hak ve çıkarlarını korumakta kararlıyız. Arzumuz... Bölgenin huzur, barış, istikrar, işbirliği ve refahla alınmasıdır. Bu doğrultuda yapıcı öneriler sunuyor, fırsatları birlikte değerlendirme tekliflerinde bulunuyoruz. İlgili tüm tarafların yer alacağı Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz, bu yöndeki irademizin tezahürlerinden biridir. Hidrokarbon kaynaklarının adilane paylaşımına dair, Kıbrıs Türk tarafının işbirliği önerisi gibi bu teklif de hala masadadır. Ancak Kıbrıs Türk'ünün tüm işbirliği çağrılarına kulak tıkayan Rum tarafı sonbaharda sondaj çalışmalarına yeniden başlayacağını duyurdu. Kimin tek yanlı faaliyetler gerçekleştirdiğinin, kimin gerginliği artırdığının muhakemesini uluslararası toplumun, Vicdanına bırakıyorum. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz haklarımızı korumak adına ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Ülkelerimizi tek taraflı kararlarla yolundan çevirebileceklerini sananlara diplomasi ve ekonomi başta olmak üzere her alanda gerçekleri göstermek boynumuzun borcudur. Kardeşlerim. Hem içeride hem de dışarıda. Bugünkü ziyaretimizden sizlerle kucaklaşmamızdan rahatsızlık duyanlar olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Bu çevreler ilk günden itibaren ziyaretimizi ve şu tarihi bayram sevincimizi gölgelemek için ellerinden geleni yaptılar. Nitekim bizim bu ziyaretimiz üzerine... Hemen az önce ifade ettiğim gibi Amerika'da bir kesim Rumlarla ilişkileri güçlendirmek bahanesiyle harekete geçti. Aralarında tescilli Türkiye düşmanlarının olduğu bazı isimler güya Türkiye'nin saldırganlığına karşı Rumlara ve Yunanlılara desteklerini ifade etmek üzere bir konferans düzenlemişler. Garantör ülke olarak adadaki kardeşlerimizin can güvenliğini sağlamak, hak ve özgürlüklerine sahip çıkmak için gerçekleştirdiğimiz Barış Harekatı'nın 47 yıldır hala hazmedilemediği anlaşılıyor. Hiç kusura bakmasınlar. Değil 47, 147 yılda, 247 yılda sürse Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığından, ...ve özgürlüğünden... ...taviz vermeyecektir. Hatta... ...onlara bir an önce... ...Kuzey Kıbrıs... ...Türk Cumhuriyeti'ne gelerek... ...hem buradaki devleti tanımaları... ...hem de bu güzel coğrafyanın... ...güzelliklerinden istifade etmeleri... ...çağrısında bulunuyoruz. Bunun dışında... ...ne dışarıdan verilen mesajların ne de içeriden yürütülen girişimlerin bizim nazarımızda boş teneke gürültüsünden öte bir kıymeti yoktur. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kardeşliğini örselemeye, dayanışmasını zayıflatmaya kimsenin gücü yetmez. Bizim muhabbetimiz çıkar hesapları üzerine kurulu değildir. Bizim kardeşliğimizin hamuru, şehitlerimizin kanlarıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla, halklarımızın gayretleriyle yoğrulmuştur. Birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüzdür. Kıbrıs'ta çözümün de, barışın da, istikrarın da temelinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi, ekonomik ve sosyal bakımdan daha da güçlenmesi Kıbrıs Türk halkının refah seviyesinin ilerletilmesi yatmaktadır. Bu hedefe ulaşmada tam bir seferberlik anlayışıyla çalışıyoruz. Bugüne kadar el birliğiyle yürüttüğümüz çabaları bundan sonra da sürdürerek büyük şaplı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Mayıs ayında ana vatanın suyunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Bereketli topraklarıyla buluşturacak Sulama İletim Tüneli'nin Açılışını Hatırlayın yapmıştık Biraz sonra Yine farklı alanlarda Kıbrıs Türk'ünün hayatına dokunan Projelerin açılışını Gerçekleştireceğiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kalkınması Çürdürülebilir bir ekonomik Yapıya kavuşturulması için Ne gerekiyorsa Kararlılıkla Hayata geçireceğiz. Gizli açık tüm baskı, kısıtlama ve ambargolara rağmen Kıbrıs Türk halkının özgüvenini sürekli artırarak daha müreffeh yarınlara ulaşacağına inanıyorum. Bütün zorluklar unutmayın geçici. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise kalıcıdır. Mücahitler ve Mehmetçikler bu topraklarda Kıbrıs Türk halkının geleceği için şehit oldular. Onların bıraktığı emaneti, koruma sorumluluğu hepimize düşüyor. Bu devlet, bu güzel ülke yeni nesillerle daha da güçlenecek Doğu Akdeniz'de barışın sembolü olacaktır. Barış harekatında Kıbrıs Türk'ünün özgürlüğü, Egemenliği uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle gazilerimizi de şükranla anıyorum. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal savaşımızın kahramanlarını da rahmet ve minnetle yad ediyorum. Daha nice bayramları ve yıl dönümlerini birlikte kutlamayı Rabbimden niyaz ediyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız kutlu olsun, Kurban Bayramımız mübarek olsun, kalın sağlıcakla diyor, sizleri selamlıyorum. Gençlik Dairesi Müdürlüğü, halk dansları topluluğu gösteri için yerlerini almaktadır. Bayrağımız kulaşlarla Anamur'dan Kıbrıs'a yüzerek gelen bayrak takımı başta eski devlet bakanı Kürşat Tüzmen ve takım arkadaşları Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'a bayrak teslim edecektir. Tören alanımızın kuzeyinde, şanlı ay yıldızı bayraklarımız Türk yıldızları tarafından gökyüzüne çizilmiştir. Tören geçişi. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Müşterilik Bandosu tören alanındaki yerlerini almakta. Irkımın Akdeniz'de bir var. Yurdumun Mersin'den öte bir devamı. Şanlı ordumun Kıbrıs'ta bir zaferi var Dost musun düşman mısın Al şu dersini Yoksa bildirmek kolay sana haddini Kiriz Eylül işte örneğin 20 Temmuz sabahı gördün mü halini Ordusuyla milletiyle bir bütünüz biz Vatan için Göz kırpmadan can veririz biz. Tarihinde her sayfa zaferle dolu. Barış için savaşan büyük Türk'üz biz. Yurdumun her parçası cantan kıymetli. Ölürüm de vermem onun bir zerresini. Can aldık, kan aldık her bir yerini. Şükür sana Tanrım. Gösterdin bugünleri. Önce titredi gökler, sonra çaktı şimşekler. Havadan kuş misali indi beyaz askerler. Bu gelen tasır Tarihten Halihden gelen. Bu gelen Türk ordusu. Siineden taşıp gelen. ...ve Güvenlik Kuvvetleri 1. Fiyatı Alay Komutanı, Fiyatı Albay Serkan Kıçal Komutası'nda Hıbı Sürk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kahraman Tugay ve alay sancakları fören alanına girmektedir. Onur ve şeref imzali olan sancaklarımızın ayakta selamlanmalarını arz edelim. Geçiyor. Çökmez omuzlardaki şeref Geçiyor Gök kubbenin en parlak yıldızı Geçiyor Ay yıldıza bürünmüş ordu millet Geçiyor Asırlara sığmayan kuvvet Kıbrıs'ta barışın ve güvenliğin demiyatı. Kıbrıslı Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nın onur bölüğü kral alanına girmektedir. değerli ablamların arz ederim ...Kıbrıs Türk alanına girmektedir. Kıbrıs 82 yıllık özlemine son veren... ...Şanlı Türk sancağını yeniden öz ve öz Türk yurduna getiren... ...mücahide can, direnişe kan veren... Tahraman ...Kıbrıs Türk kuvvetleri alayı karar alanına girmiştir. Dört bir yana dağılmış Barış'ın elçileri. Şan veriyor Kıbrıs'a Türk'ün yiğit erleri. İnancın, kudretin, cesaretin, güç ve dayanıklılığın sembolü. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri olayının Komando şanlı komandoları tören alanına girmektedir. Korku nedir bilmeyiz biz dağların erleri yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere, engel tanımaz aşarız, yüce engin dağları, el verir, uzanırız, bor siyah bulutlara. 28 ve 39. Mekanize fiyat etmen komutanlığı birlikleri karen alanına girmektedir. Türk ulusunun cesur kanatları yaşadığı çağla yarışan Türk Hava Kuvvetleri'nin al rengini semaya kasıyan Türk yıldızları gören geçişine iştirak etmektedir. Türk yıldızları 134. Akrotil Piro Komutanları'na bağlı hakları ile Bilo Komutanı, İngiliz Mehmet Kemal Goyunoğlu'nun ilerliğinde halkımızı selamlayacaktır. Ben Türk komandosuyum! Her yerde ben varım! Abada, karada, Denizde ve çölde! Her zaman ve her yerde! Komando! Kıbrıs Türk'ün kurur timsali! Güvenlik Kuvvetleri Özel Görev Kuvvet Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kahraman mücahideleri tören alanına girmektedir. Türk'üm ben komandoyum, Oğuz neslidir soyum, yeryüzünü titreten Fatihlerin korunuyum. Komandoyuz, güçlüyüz, bizler Atatürkçüyüz. Şöyle bir sivriye var, dağ çizilmiş bayrak, esiverirse bir rüzgar, dağlar dalgalanacak, komandoyuz, güçlüyüz, bizler Atatürkçüyüz. Kahraman ve vefatkar polisim. Pamir arıken demir gövdelerle yırttırdığı göç, dönen kanatlarla işlediği zaman çelik kanatları, demir gövdeleriyle birer varış, birer rumuz kesilmişti. Her biri milletine şere, mücadeveren Güvenlik kuvvetleri, Havacılık birlik komutanlığının iki adet bu helikopteri. Kören olanla yaklaşmak. Her gün daha da güzel Aydın günler doğacak Şehitlerimizin kanı Zalimleri boğacak Hürriyet meşalesi, şadesi Ufukta parlayacak Hür doğ, Hür yaşamak bize Atadan miras Bilinsin ki Hiçbir güç Türkiye zincir vuramaz, hürriyet için ölür, asla esir yaşamaz. Yer yerinden oynasa Kıbrıs Yunan olmaz. Şahlan artık, ey deniz, şanlı dostlar geliyor. Umbanlara hükmeden barbaroslar geliyor. Kıbrıs'ta barışın ve güvenliğin teminatı Türk Barış Kuvvetleri Komutanları'nın motorlu birlikleri tören alanına girmektedir. Yeni göyü inleten arslanlarım geliyor. Düne gidercesine harga gidenler geliyor. El sallıyor çarcasına yıldırımlar geçiyor. Yürekleri iman dolu askerlerim geçiyor. Bu orduya doğdu bat devirler. Ey tarihe at koyan, cihana şan verenler. Zaferleri diktim, kanla da şanla bayrak. Zaferlerin tarihe günlerinde göklere yazan parmak toplu birlikleri tören alanına girmektedir. Gürler zaferin terhanesiyle, coşkun sesi bir topuğun derinden derine. Bir hükmü kazan terhanesiyle, şimşekler çakar derinden. Milli savaşın bilin ki bizler, tarihini, güllerini biz yazdık. Tufanlar kudursa, hep denizler. Sinmez bu vatana düşman artık. Muharebe meydanlarının yıldırımı, tasırlası seni, on dördüncüsü Rızugay ve Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı'na ait zırhlı karen alanına girmektedir. İzlerler heybetinden, mavi gökler, şüphelerler. Bize şanlı, kahraman, zırhlı birliklerlerler. Yürüyen bir Erdoğan, coşkun seniz. Tufanız, kütüreyen aslanlarız, bir ateşiz, kamız. Açınca ateş sanki gürlüyor gökler. Var o milletin gücü, aslan zarıyla birlikte. Motorların sesini akseder dağ Türk Cumhuriyeti'nin her zaman yanında olan seçim sorumluluk etmektedir. Öğren alanına girmektedir. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığıdır adım. İnsanlığa hizmet etmek, yardım etmek amacın Vatandaş onu arar varsa eğer ihtiyacı. İlgilidir, bilgilidir. Bilgilidir hep hazır çalışanı layık olmak için çarpar bu yüreği bu canı Şu anda sona erdi sayın seyirciler. Bizler bir kez.